Egemenlik kayıtsız şarjsız olusundu. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Çocuklar ülkemizi bugünlere getiren, başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve Tahraman askerlerimizin izinden giderek zorluklar karşısında asla vazgeçmeyeceğimize inancımız tamdır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. 23 Nisan, Türk milletinin geleceğini kendi belirlediği, egemenliğin kayıtsız şartsız millet iradesine bırakıldığı ve bağımsızlığın bütün dünyaya en yüksek perdeden haykırıldığı Türk tarihinin önemli dönüm noktalarından biridir. Bu vesileyle 23 Nisan, milli egemenlik ve çocuk bayramımız olsun, yaşasın 23 Nisan, var olsun Türk. Türk milletinin geleceği, bugünkü çocukların doğru görüş ve yorulmaz çalışma azmiyle parlak ve büyük olacaktır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Türk Çocuk Bayramı'nız kutlu olsun. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, dünya üzerinde benzeri bulunmayan bir anlayışla iki farklı ve önemli unsuru taşıyan milli bayramımızdır. 23 Nisan, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Müzik Aziz milletimizin yokluklar ve güçlükler içerisinde, istiklal mücadelesine gösterdiği azim ve kararlılık, bugün daha çağdaş bir Türkiye için ortaya koyduğumuz çabanın da ilham kaynağıdır. 23 Nisan, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Yarının teminatı olan çocuklarımıza yarının gözüyle bakalım ki yarınlarımız aydınlık olsun. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. 23 Nisan karanlıktan aydınlığa kavuştuğumuz gündür. Türk milletine kutlu olsun, Ulusal Egemenlik Bayramımız kutlu olsun yurdu temelidir. Bu ülkenin geleceği çocuklarımızdır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nızlıkta olsun. Selam ve öğretmenlerim, sevgili arkadaşım ve kıymetlendi babalarımız. Ey güzel arkadaşlarımızın, güzel çocukları okulunuzda büyük bir iş açtık. eğlenmek, oynamak, Hayatımız gönülüyle yaşamak bizim hakkımızdır. Dilelim, oynayalım, sevelim. En küçük yaparken büyük bir unutmayalım. Atatürk her zaman bugünkü çocukların yavrucuydu. Ne çocukların önlerinde olduğunu bilmişti. Ve sevdiği insanları hep çocuk demişti. Çünkü çocukların bu iş içinde sevgiyle yaşayacak. Çok seviyorum. 23 yıldan Ulusal Egemenlik Küçük Baryonlarımız kutlu olsun.